Merhaba Teknoloji takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda önümüzde görmüş olduğunuz ekipmanlarla enteresan bir deney yapacağız. Deneceğimiz şey şu arkadaşlar. Birincisi 250 liralık soğutucu ne kadar soğutuyor benim en çok merak ettiğim şey bu. İkincisi Tabii ki 25 lirayla arasında bir fark var mı? Üçüncü olarak da şu buzu şu görmüş olduğunuz tavamıza koyacağız. Ve bir de bunun üstünde oyun oynayacağız. Bakalım hangisi daha fazla ısıtıyor göreceğiz. İlk başlayalım. neyle başlayalım. Buzda başlayalım. Buzda aynen. başlayalım. Aynen. hazırlıklar başladı. Evet arkadaşlar Lütfi'nin muhteşem bir beceri göstergesi aynen. olan Çok bu. Çok ucuza modülü. mal oldu. <gülüyor> aynen. Bu oyuna bak şimdi göreceksin. Buz gibi. <gülüyor> Vallahi buz gibi. Oynayacağımız oyun Dota arkadaşlar. Şöyle bir o oh, serin serin vallahi. Bak Yine hemen düştü oldu. derece görüyor musun? Şu an bilgisayarımız 39.20 39. 39 diyebiliriz. 39 dereceyle. Derece başlar. Arkadaşlar şimdi ilk 15 dakikamızı bitirdik. Evet sıcaklığımıza bakıyoruz. 90.5 dereceyi 90 gördük. derece. Yani 39'dan 90'a yükseldi. Şim şuna mı? bakalım laptopun altı soğuk mu? Yani e eh. Bir ılıman. Evet. Evet gel şu meşhur 250 liralık soğutucumuza bir enerji verelim. Aynen. Buzdan istediğimizi alamadık. Şu an 57 derecede. 57 derecede. 58 oldu. 57 6. Ben orada değilim. Ben nereye kadar çıkacak? Ben oradayım aslında. 15 dakikamız doldu. 250 liralık soğutucu bakalım kaç derece oldu. Hemen kontrol. 83.40. Ya yani şu an 79'lara düştü. Tamam, o hızlı düşüyor. Sizin bize güvendiğiniz zaten biliyoruz Aynen, arkadaşlar. Aynen, 83.40 oldu. Şimdi, şimdi sıra geldi esas 15 liralıktan ne olacak? Onu merak ediyorduk. Pardon, 15, 20, 25. 20 25 değil. Aynen. Evet, şimdi 25 liralık olanı bağladık. Derecemiz 67, 67.5 oralarda seyrediyor. Şimdi bir 15 dakikada çağdaş bunun Dota 2 oynasın ve ben de onu izlerken sıkılayım. ve sonra da sonucumuza bakalım. Evet dananın kuyruğunu koparalım bakalım 25 liralık soğutucumuz 78.20 78. derece ayda arkadaşlar kazanan kazanan 20 liralık... 20 liralık soğutucu oldu arkadaşlar bravo olsun. yani burada şunu anlıyoruz demek ki buradaki malzemenin kalitesi önemli değil oradaki üflediği muhabbet. Buz iç beceremedi. Buz beceremedi. O biri efsaneymiş yani öğrendik. 250 liralık soğutucumuz ikinci sırada. İkinci sırada ama şunu belirtelim daha hızlı soğutuyordu. Yani evet. oyundan çıktığımızda sıcaklık daha çabuk düşüyordu. Aynen mi? öyle. Ama günün maalesef kazananı Dota 2'de. Maalesef şu... demeyin canım helal olsun. Aynen helal olsun 20 liralık soğutucu bütün bunları alt üst etti ne var ne yok tokatladı ve olay bitti arkadaşlar. Bay bay dedi hepsine. Baz aldığımızı şey, sıcaklığın ne kadar yükseldiğiydi zaten. aynen öyle. 15 dakikanın sonunda ne kadar yükseldi? Aynen yani. zaten bizim yükselme beklentimiz yoktu. Sonuçta buna 250 lira verdik. Hani 3-5 derece yükselir de hani bir şeyler olur. O aradaki fark önemliydi bizim için. E artık videomuzu kapatalım lütfen. Kapatabiliriz. O zaman ben de son olarak şunu söyleyeyim bu pahalı olan markayı siz önermiştiniz. Abi alın bizim yerimize bir deneyin demiştiniz. Bu tarz mitleri böyle efsaneleri önermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Bizlerde sizin yerinize bunları seve seve test ediyoruz diyelim. Bir de şurada ne var? <gülüyor> ne <Yani> var? Beğenme <gülüyor> düğmesi var. Videoyu sevdiyseniz beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ayrıca dışında, kaldım. evet. Kaldım. Bunun dışında ben diyorum ki kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorum bölümünde konuyla alakalı, alakası istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka ve teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.